300 video, 300 video, 300 video, 300 video, 300 video, 300 video. Evet. Hatta arkadaşlar şöyle, şöyle. 300.üncü kanaldaki 300.üncü videomuz şu anda yükleniyor. Evet. Yüzde 43. Arkadaşlar. Ne geleceğini merak ediyorsanız. Tam olarak. Spor bir şey bir şey. Spor bir şey bir şey. Daha önceki çektiğimiz bir tane videodan belki tahmin edebilirsiniz. Spor bir şey bir şey. Spor. Hadi size bırak.